Rüyada balık tutmak ne anlama gelir? Rüyada elle balık tuttuğunuzu gördüyseniz, kendi kısmetinizi kendinizin yaratacağına, bulunduğunuz makamdan daha yüksek makamlara geleceğinize, balığı tutan kişi kadın ise inançları güçlü olan bir erkekle tanışıp evleneceğine, balık ölü ise zor durumda kalacağınıza ve ticari anlamda kayıplar yaşayacağınıza, gizlenen sırların ortaya çıkacağına işaret eder. Rüyada denizde balık tuttuysanız yaşamınıza büyük bir kısmet yakalayacağınıza, Büyük bir mala mülke sahip olacağınıza, yıllardır çalışmanızın karşılığını alacağınıza, kazançlı işler yapacağınıza, sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, gelecek endişesi olmadan yaşayacağınıza, çalışmadan elde edeceğiniz mülke, paraya, mirase işaret eder. Eğer bekarsanız evleneceğinize, evliyseniz bir kız çocuğunuz olacağına, eğer tuttuğunuz balıklar renkliyse... Hayatınızda sizi sevinirecek biriyle tanışacağınıza, evliyseniz evdeki muhabbetinizin daha çok artacağına işaret eder. Rüyada balık beslediğinizi gördüyseniz, aklınız ve merhametiniz sayesinde iş yaşamınızda başarılar olacağına, zengin olacağınıza, yaşamınızda meydana gelecek ani yükselişlere, problemlerden bir anda kurtulacağınıza, uğraşmadan kazanacağınız bir servete işaret eder. Rüyada köpek balığı beslediyseniz, maddi anlamda tehlike yaratacak olan şeyleri önleyeceğinize, Yakında elde edeceğiniz zenginliğe işaret eder. Rüyada misafirlerinize balık temizlediğinizi gördüyseniz bir projede başarı elde edeceğinize, çalışkan olduğunuza, başkasının yanında çalışacağınıza, bazı projelerde başkalarına yardımcı olacağınıza, emeklerinizin karşılığını alacağınıza işaret eder. Rüyanızda kendinize balık temizlediğinizi gördüyseniz sürekli çalışacağınıza, böylece bol miktarda para kazanacağınıza, işiniz yoksa da kısa sürede işe gireceğinize işaret eder. Rüyada balık ekmek yediyseniz, paraların heba olduğuna, boş yere harcandığına, yeni gelişmeler olacağına, hırsızın sizi zafere ulaş, hırsınızın sizi zafere ulaştıracağına, yaşamınızın durgunlaşmasına neden olacak olayların yaşanmasına, bu durumdan memnun olacağınıza, arkanızdan tuzak kuran insanların farkına varıp hayatınızdan onları çıkaracağınıza, aile içinde kötü durumların yaşanacağına, üzüntülerinizin bir çırpıda çözüleceğine, Yüklü miktarda kazanç elde edeceğinize, kendinizi geliştireceğinize, iş hayatınıza çok büyük zararlara uğrayacağınıza, büyük üzüntülere sebep olacak olaylara, iflasın eşeğine gelebileceğinize, dini görevlerinizi gerçekleştireceğinize bir konuda korktuğunuza işaret eder. Rüyada büyük balık tuttuğunuzu gördüyseniz, bolluk içinde yaşayacağınıza, kazancınızın artacağına, helal para kazanacağınıza ve bu paranın bereketli olacağına, İyi maaş alacağınıza, evinizden rızkınızın eksik olmayacağına, rahat bir yaşam süreceğinize, yakında bir seyahate, yolculuğa çıkarak yaşadığınız yerden uzaklaşacağınıza, sınav ve eğitim kariyeriniz, uğraşlarınız varsa başarılı olacağınıza, çalışmalarınızın meyve vereceğine, iş hayatında çok önemli gelişmeler olacağına, katılacağınız bir toplantı sonrasında güzel gelişmeler yaşayacağınıza, kariyerinizde mutlu olacağınıza, size mükemmel fırsatlar sunulacağına işaret